Herkese merhaba sevgili can dostlarım ben Cem Kervan. Bu hafta Dar'ın yolunda adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. İsa ruhullah dar'a çekiliyor, çarmıha geriliyor. Bilen bilir dar aslında Farsça'da ağaç anlamına gelen bir kelime. E, dar ağacı, çarmıh, direk idam sehpası için kullanılıyor. İsa ruhullah dar'a çekiliyor. İsa'yı oradan götürürlerken askerler Kireneli Simun adında bir adam tesadüfen Kır'dan geliyordu. Kirene bugünkü Libya'nın kuzeydoğu sahilinde bulunan antik Yunan şehriydi. E, Gazi ile Tobruk arasında kalan Şahat ya da Şahta adlı yerleşimdir bugün. E, Kireneli Simun adında bir adam tesadüfen Kır'dan geliyordu. Askerler onu yakaladılar. Darı ona yükleyerek İsa'nın arkasından taşıttılar. Yani dar derken çarmıhın kirişi yatay olan parça, dikey var direk, bir de yatay olan kiriş var. Ona da dar derlerdi. O dönem Romalı askerler bir mahkuma kendi darının kirişini taşıtırlardı. Büyük ihtimalle İsa idam yerine giden yolda. Bir yere kadar taşıdıktan sonra gördüğü kırbaçlama işkencesinden zayıf düşüp o kirişi taşıyamadığı için askerler Simon'a taşıttılar. Büyük bir kalabalık da arkalarından takip ediyordu ki aralarında İsa için dizini dövüp ağıt yakan kadınlar vardı. İsa bu kadınlara dönüp ey Küdüslü kadınlar benim için değil. Kendiniz ve çocuklarınız için gözyaşı dökün. Zira öyle zor günler geliyor ki insanlar şöyle diyecek. Esas tahlihliler çocuklu değil, kısır kadınlar. Hiç doğmamış rahimler ve hiç emzirmemiş memeler. Hatta dağlara üzerimize düşün diye yalvaracaklar. Tepelere bizi örtün diye yakaracaklar. Çünkü ağaç yaşken böyle şeyler yaparlarsa, kuruyunca neler yapmazlar. Ya da yaş ağaca böyle şeyler yaparlarsa, siz kuru ağaca neler yapmazlar. Hani yaş yanında kuru da yanar deriz ya, o anlamda. Evet, deyişi bir paylaşayım, İnşallah seversiniz. şah götürdüler Askerler şah götürdüler Kırsaldan gelen kire Adında adamı yakaladılar Dan gelen Kirel melis Adında adamı yakaladılar Darın yolunda şaha ettik iman O çarmıhı sırtına yüklettiler İsanın arkasında taşıttılar Canlar İsa'nın ardından gittiler Darın yolunda şahayet-i kiman Canlar İsa'nın ardından gittiler Darın yolunda şahayet-i kiman İsa içinde Dövünüp Ağıt Yakan İsa İçin Dövünüp Ağıt Yakan Kadınlar Vardı Gözünden yaşakan. Geliyorlardı İsa'nın ardından darın yolunda şaha ettik iman. Kadınlar vardı gözünden yaşakan geliyor. İsa'nın ardından dost Darın yolunda şahat ettik iman Şadedi benim için ağlamayın Esas çocuğunuz için ağlayın Kendiniz için karalar bağlayın şahayetik iman kendiniz için kara. Anlar şöyle diyecek Gün gelir insanlar Şöyle diyecek Keşke bu dünyaya Hiç gelmeseydik Ölü doğsaydık Hiç doğmaz olaydı Şaha ettik iman Keşke bu dünyaya hiç gelmeseydik Ölü doğsaydık hiç doğmaz olaydık Duz Darın yolunda şaha ettik iman ne mutlu kısırlara Ne mutlu doğurmamış rahimlere Ne mutlu emzirmemiş memelere Darın yolunda şahayetik iman Ne mutlu emzirmemiş memelere şahit ki Yalvararak diyecekler dağlara Üzerimize düşün tepelere Bizi örtün diyecekler taşlara taşlara tuz darım yolunda şaha etik iman kevanım şah isa dedi ayrıca öyle yaparlarsa yaş bir aca kuruya beter yaparlar fazlaca darım olunda şaha ettik iman Kuru ya, beter yaparlar fazlaca darın yolunda şaha ettik iman evet darın yolunda şaha ettik iman ve artık hep onun yolundayız bu hayatta çetin de olsa. Çünkü öbür hayatta gerçek hayat var. Bu dünyada hiç yaşamadığımız gerçek sevgi, gerçek aşk, şu an hayal edemeyeceğimiz bir hak aşkı olacak orada. Evet beğendiyseniz lütfen düğmeye bir tıklayı verin. Abone olun, yorum yazın, diğer canlarla da paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, aşkla kalın, esen kalın, hoşça kalın.